90 ihtimal oraya abi. Abi herkes son alana oynuyor var ya. Şuna bakar mısın? Tabi tabi ölmeme önce herkes. Ama ben şu çetebi sab modu alayım da. Yeş soymuş bu orada az önce vurduklarımız. Ha tamam, okey Çetcem sab modu alıyorum, ballarım. Adam <gülüyor> şey alır Yeş abi onlar salın yazık yazmış. <gülüyor> <gülüyor> abi. Abi çıkalım Ona mı buradan? Daha. daha iyi bir yer var mı aklında? Da abi? şu an bir ama aklımda yok ha. Bence burada oynamalıyız. Merkez zaten. Abi köprüde mutlaka bir köprü mutlaka gelecek abi gel. ya. Gel. Kasıyor abi. 100. Bırak abi sol tepeye aldılarsa oradan Bomba olur. çekemiyorum. En bir şey evet. yapamıyorum. Tuş basamıyorum. Ay oy kasmaya gel. Abi beni korkuttun eve dönüyorum vallahi. Abi gel gel gel. Orada durmamız sıkıntı olur da bunlar botla gelmesin arkadan. Bakalım. Burada bot var tabi o normal bot. Abi burası çok low groundta kalıyor biliyor musun? göremiyoruz nasıl geri Aynen aynen Ama biraz sıkıntı. Oynamaları da zor abi buraya. Evet o da doğru. Şunun arkasındaki şeye mi geçecek? <gülüyor> Evlere mi geçecek? Ne diyorsunuz bilmiyorum ki. Alanı bekleyelim mi bir? Bir bekleyelim abi zaten az bilmiyorum. kaldı. Okey. Almarak mı bir sahil, sahil havası ya? Yok. Gelin şuradan bir sahil havası alalım. Kendinize bak, gülelim. bak, bak. Toros. Toros nerede? Yok, aynen o, da deminki takım ne? Yukarı gitti. Yo, onlar Toros değil de. Onlar o azydı bu Toros farklı. Hmm. Bunlar köprü çıkışını bekleyenler Mutlaka. Olabilir. Ben yani şu bizim aracı evlerin arasına alayım da Kasıyor. Aleykümselam, aleykümselam arkadaşlar. Aleykümselam, aleykümselam. Sana bol bol selamlar var baba babacığım. Aleykümselam, herkesin ellerinden, büyüklerimin, küçüklerimin gözlerinden, yaşlılarımın dırasında öperim. İlhan abi senin nerenden öptüğümü şimdi insan içinde konuşmamak lazım. <gülüyor> Oha <gülüyor> Ay ya. Allah Ay, Allah ne anladın İlhan abi sana? <gülüyor> ya, özür dilerim, özür <gülüyor> dilerim, özür <gülüyor> dilerim çetbi özür dilerim İlhan abi'den. hemen yanlış anladı. Allah ya. Ya sanki kötü bir şeylerlik <özür gülüyor> <özür gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi herkes gibi ya, abi normal işte ee, şey abi ya. Tokalaşma abi. Sırf özür dilemeniz için chat'i moddan çıkarıyorum. Hahaha. Submod açsın, bir İlhan abiden özür dilersek. Geliyor abi, Ali Kur'an'da aradılar şimdi. Abi adamlar şurada, görürüm adam. Nerede? Abi ben şurada. göremiyorum buradan Animes ya. Ahead. Yerimizi belli etmezsek bu araba falan Oho. geçti mi direkt? Buraya Bilakalı. buraya döner abi, onlar sıkarsa onlara. Abi 364 metreyi nasıl renderlıyor ki? Ya sen açmışsın Eno'a, ya da sen <gülüyor> <de> açmışızsak <gülüyor> ya. Abi valla şey, kıyafetini bile gördüm, kristal haydi sakın ee, abi. Aha, sabzero. o. Eyvallah arkadaşlar. Ne Noldur ha? Noldur İlan abi, sana bir chatin özürü var, onu ilettim. Ya özür mözür, yok abi. Allah'ım <gülüyor> <gülüyor> yarabbim. <gülüyor> bu arada beyler, bak köprüden gelenler eğer yukarı onlara sıkarsa, bunlar direkt bize dönecek abi, buradan da alırız az fikir ama üf iq8 sen nesin ya sen eskiden neydi abi şey mi neydi komandoluk var mı sende ne var mı komandoluk komandoluk mu yok abi, abi 36 saat suyun altında musun? doğru mu aha var, ya. aha verdi lan abi Hı. çok hızlı oynamamız lazım çok kötü erdiyiz bu arada aynen aynen aynen aynen köprü altından mı oynayalım köprü altı sahil yapalım abi. bence köprü altından geçersek tepeden sprey yiyebiliriz daha iyi fikir olan eee orada hala ekmeğinle ya yoğala benzin aldım benzin basıyorum arabaya Nereden gideyim abi? gideyim mi köprü altından? ben karışmam köprü altından git ya en iyisi orası abi aman köprü altından çıkarız bak ohaa barışkin öbür tarafa gitmiş oradan bir de fişek bir tane de orada patlatmışlar biz adam göremiyoruz adamlar fişek patlatıyor ya şuna bak Hareket etmişler soltuklar. Buraya olarak. adamlar geldi bu arada O araba buraya gitti unutmayalım. Şu evi alabiliriz aslında he. Abi orası çıkışımız imkansız olur oradan. High ground'u evet, evet, verdik zaten. Bir evler nasıl? Burada. Buraya girilir ha, Buraya girilir abi. Buraya, buraya ya, bura oynanır ha, Buraya oynanır. Gir gir gir. Arabayı Gözler güzel saklanma. Şöyle saklasak arabayı şuraya doğru. Aynen öyle. Biraz daha içeri al alırız abi. Buraya girilir. Ailede valilik var mı? Vale'lik mi? Hı hı. Şoförlük var abi. Vale gibisin daha abi de. Hı evet, <gülüyor> Biraz bir şey yapmışlığımız vardı o zaman da ya. Abi ayıptır söylemesi. Fazla. Beş, şimdi insan için de çok söylenmez böyle şahane. 5-56'sı fazla olan varsa. Abi 152 tane var. 30-40 tane abi, verebilirim. Abi sana. Sana. Yok abi yok, yok, yok abi ne yaptın Bırak abi surprise. gel gel. Attım. Abi ben çok bulurum, Ben bulurum ben bulurum. bulurum. Al sen en, abi. En, en, abi. al sen en, en. Var var. Abi, abi çok pis atıyor. Robin. Manyak kasıyor beyler. Sektir mi kafa yeseler. Nasıl right. gelecekler? Abi, Hiç de ya biz de zellerlere karışsak abi ne güzel olur ya. Abi vallahi manyak kasıyor geliyor bir yerden. Abi şeyin Primorst'dakiler şu an çıkıyorsa botla falan düşsene. <gülüyor> abi ne güzel. Bo bot giriyor zannettim. Baktım da ademin de değil. Oradan bot gelse var ya yemin ediyorum ekmek ya. Hayırdır <gülüyor> abi. Kimse ölmüyor araba, bu arada. Demin... Aynen aynen abi son alan. Abi şimdi herkes ölecek. Militenin içinde kesin vardır birileri abi. Bir İnan abi da baykuş var? Nasıl çıkmış oraya ben çıkamam. Aha en onun tarafından abi oradan değil. Gel gel, gel. Şuradan. Benim abi, buradan, buradan mı? Enemies ahead. Şuradan şuradan. Abi buradan da ha, çıkıyorum. Ben çıkmış. komando. Yürü be. Ya iyi olur. Keklik gibi duruyoruz burada. Güzel oldu abi. Vursunlar <gülüyor> abi direkt. Abi, Dikkat edin abi. Dur ben bir tane TikTok Yok. çekeyim abi dur Aa tekne geliyor tekne primos tekne tekne tekne Nereden Sıkıyor Gördünün gördünün saksana saksana Han lan hanı Hayır hayır Haydi be Abi üstlerini alalım bence direkt ara, Abi ara ara burayı bırakma. burayı bırakalım mı Onlar dönecek kanka Abi Yok. dönemezler ki tekneleri yanıyor Yanıyor patlıyordu ben, abi Ben çıkıyorum üstlerine abi o zaman sen bizi de alsaydın var ya keşke. Gitmeyeceğim Aynen, ki abi şuradan, şuradan bir Esselam yapacağım. Infoyu verdin bak. Ay yüzüyor. Ben daha ileriye açılacağım abi. İşaret atsanıza zaman be. Nerede Abi o? daha ileride, Daha ileride. Bir ileriden göreceğiz. İlan abi gelsene. Egon tarafında mı? Ego. Geliyoruz abi. Evet, evet. Gel abi gel. Araba Altını... iyi saktayım bu arada Circle da burada. Harbi mi? Yüzüyor mu tekne mi? Gidiyor yüzüyor, yüzüyor burada altımızda abi. Nerede lan? Abi bunlar kaya dibi turda. Bak bak bak şurada şurada şurada şurada. şurada. O <gülüyor> ki. Direkt gitti öbüler nerede? Öbürleri de devam etti galiba emin değilim abi. Eee gözükmüyor lan. Ay ileride bak bir tane toros var. Aa bak iyi geldi buraya. Önümüze. Evet, abi evet. bak bak evet. önümüze Bak baginin hemen sağındaki kayanın altında Abi arkalanacağız arkalancaz he söyleyim de Abi be Allah'a arkalancaz abi Aynen Ego oradan direkt aşağı atlama fırsatın olsun abi Abi çok kişi var Ulan, abi, Adam üçüncü şahıs, üçün şahıs abimisi var bak şurada tam, tam evet. şurada. Bakınıyor he buraya bakınıyor Evet Gördün mü? Şurada. Aa, bak bak Animaz en arkada var. Bak abi şurası var bak bak. Ahead. Bana dene den arka. Evet evet. Eee tekerlerini patlatırsanız ha. Tamam canım. Oy ağzıma edim ha. Aynen gösterme baba arkadakiler de burada olduğumuzu bilmesin. Oo uzak vurdum. Alsam iyiydi ya Toros arkada kal gitti o. Toros yalan abi bu saatten sonra. Alalım mı abi porosu? Göstermiyok ki. Gitti gitti. Abi vurur. Nasıl gitti ya? Hadi dışarı. Badi <gülüyor> hep benden. Gitti dışarı, dışarı. Abi ben buraya abi. abi. Tamam güzel Ama bunlar bizi sıkartmaz ABM ile. Abi şu önümüzdeki ne al almamız lazım. Önümüzdeki Lan bu nasıl mermi atıyor ya? Abi Muhsin ona dikkat et. Muhsin mi? Muhsin sıkıntı ya. Eee abi adam. Önümüzü vursak mı? Abi oradan çek mi ya? Sessiz atılsana şuraya siz. Abi en sağ bakıyor. İnan abi alsana. Nereden vurdu lan gel, beni? Gel gel, gel, gel. Çok evet. iyi vurdu evet. abi. benim. Ben aldım ben aldım. Abi, abi, abi. benim kafa temiz. Dertli kafa pırıl pırıl ya şu an. Abi bir şey diyeyim mi? Evet. Bence smoke atıp öndeki adam oynayalım abi. Onu evet. bir an önce vurmak zorundayız ya. Yoksa çıkamıyoruz buradan. Evet. Abi, abi. bende sis yok. Bende sis yok abi. Ben yeri bıraktım ha buraya. Bunları alsana cam basıyorum. Lan lan Allah Allah Allah Allah kaç kaçmıyor. Can kaç. yapma ya. Abi smokledim. Sağa da bir tane atayım. Adam oradan bakamasın. Oynayalım abi. Kalmasın inşallah ya. Abi azdan az çoktan çok ne diyeceksin? <gülüyor> Smok tar ya. Aşağı atlayabilir bak <gülüyor> haberiniz olsun. Abi bombadan hasar aldı o, bir tek aşağı indi. Kör vereceğim. Kör verdim oraya. Oyna. Bir kişi abi bu. Abi so açık vermedi diğer tarafa da. Göremiyorum, göremiyorum. Can basacağım abi. Ha, nereye düştü bu? Abi altımızda burada. Beyler alandayız bak, burası çok güzel aslında var ya alandayız şu an. Abi altımızda bunu vurmalıyız ama. Ama karşımızda tarafa... araba var, karşımızda araba var. Enemies ahead. Abi bu buradan yukarı çıkamaz zaten Abi altta altta altta burada burada Adamlardan orada Bak, Bak şuradan şurada Abi bu tarafa gelseniz buradan görebilirsiniz aslında adamı Karşılar Abi, var kanka. karşı taraf Biliyor var Karşı karşı En o karşı var son takımı kaldı zaten neredeyse Hadi lan! Hadi be! Alan, o iyi! Çok iyi! Alan tam ortasındayız beyler! O çok iyi abi! Abi adam burada altta ya! Şunun ya gibi... abi sesini alıyorum ya! Abi canı değil adamın! Bu tarafa doğru gelseniz alırsınız aslında da! Sen neredesin? Anam! Düştün yani? mü? Abi adam apa aşağıda gelseniz vuracağız adam Abi öbür tarafta bakıyor ama. Bak öbür şuradan çıkacak değil. abi. Abi ben şu droptan... Abi önünde önünde şurada abi şu hemen altta. Çok güzel Az abi. Alo barış mı sen? Barış mıymış? Abi benim şu ala, kaskı almam lazım bu arada drop'tan. Eşitik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya barış abi ağzıma vurdu ya. Eğimim kayboldu öyle mu? Youtube videosunu oradan barışır öldü. Bir çok güzelsin. Abi, abi benim karşıma yardım lazım 75'ime. Aa, orası ne olmuş öyle? Arabaya koşuyorlar. Abi, şey diyeyim mi Burak abi bizim yerimiz mükemmel. Çok iyi, araba çok iyi çok Arabayı spreyi, biraz yatır. Arabayı spreyi, araba çıkıyor. Çıktı araba, Sprey atıyorum. Helal, helal, helal. Let's Karşımız kaldı abi karşımız kaldı. Orada Çaprazımız de... var bile galiba. Lan lan, oha oha. Adamı keskin var. Abi teskin adamlar adam dışı galiba. Adamları çok mamalıyız. Allah beniz olsuna. Beş ya da yok değil mi? Ulan barıştan al. Abi adamları sokmamalıyız adam geliyor. Öldü orası da. Çok iyi çok Aa, iyi aldı. An öldü aha, o da. Lamba <gülüyor> <bir ya>, öldü. <gülüyor>